Merhaba J-T-S kohamsa tekrar hoş geldiniz bugün komikli Twitch anları volum 90 90 vallahi vallahi bak komik olmasak kızarım bence <gülüyor> bir dakika kim kim yaptı bu montajı bu montaj kim yaptı Twitch demboşla Tamam. O yüzden arkadaşlar lütfen abone ol kanalımıza ve onun <gülüyor> ee, ve evet video videoya girelim. Yani <gülüyor> Kendine kendine geldi ya. <gülüyor> Adam ne yapıyor ya? <gülüyor> Böylese de looks like. Rakun. Oh, islem Selamlar YouTube. bak 3 dakika 31 saniye boyunca küfür etmiş bu adam. Sonra diyorsunuz <gülüyor> ki, "Ferit çok küfürbaz. Sesi kapattım." Ferit küfür <gülüyor> edecek şimdi. Gene bana küfür. Sesi kapattım öyle izle. Anen amını izle. Sesi kapattım.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 Aa gel bakalım buraya. Ozu just give us that Ya Okay. Luke Kalkın lan yerden, hepimiz Arkadaşlar, şimdi karşınızda bir ayı görüyorsunuz. Hayır, kaldır, sağa kaldır. İzati subscribe's. Ha, bize abone ol. Oo, bu 4 değil mi? 4. Anlamadı mı? Gel. bize <gülüyoruz> bana. Bize abone. Allah Allah. Allah Allah. Bize abone diyor. Ama anlamasın gülmek gerek yok yani. Çünkü yani biz fake Fik tepkiler vermiyoruz yani anlıyor musun ama <sensor at> <virginaju> <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> <cuklu> <zaten> devam devam devam dedim Dislike <cuklu> görüyor <granny> görüyor musun? Beni çok desteklemiş. Bu terdemanı asgastroda asisteceler videosu iyi iyi so astridada da stüre konskum poçu averto kastranon. Ha Yok ya oh. İyip... o, Evet Ne yazıyorlar acaba? Aa, <gülüyor> ne yazıyor? <Zachary> baba Ne yazıyorlar acaba? Reservatörü yiydi <gülüyor> ee, Baba <gülüyor> Abone olun H&M Bu kim? kopsun Son, Abi bir kamera çok güzel ama. Evet. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yakalandı. Ne kadar iyi saklandın? Ya ne oluyor? Saklandı, şu doğru gitsin Yok bir güveni Güven işi bu takım olayın için. Görüş sağlıyorum. Bırak ben oynarım tek başıma. What the heck? Nice edit. Nice edit. nereye gitti ya Ooo. Ooo. saniye. konuş istersen götünü. Oha. konuş istersen götünü düflünü 3 2 1 hop. Bu Bir 3 2 1. bir dakika Kemal'i arayayım. Arayım Kemal baba Kemal'i. Dur. Arıyoruz. Arıyorum Kemal'i. Bir dakika. De arıyorum. Alo. Efemcan, sen ben niye aradın? Çet öyle diyor, Kemal abi. Sen sesli mesaj mesajımı aldın mı lan? Mesajla, mesaj, sür mesajımı aldın mı lan? Mesaj. Ona para verdik, onu dinle lan. Neye para verdin lan? Sesli mesaja para veriyor musun? chat söyledi. Yollamadılar bana. Lan nasıl yollamadılar? O sesli mesajın bir sesli mesajınız var, değil mi mi? yok öyle bir attım <Gülüyor> oğlum oh, o kadar sana. Allah Nasıl La attık oğlum yayında attık çetleye. Şu Andre bunu Abi daha Oo nasıl Aşif abi. bu ne bu spotan ne anan Oha. Kendine kendine gel ya. Oha. Ne yapıyorsun bilerek yapıyorlar oh sonunda Allah Allah böyle kal böyle kal. bu değişin yaktırdı. Son son. Kuralı ıslak mendil çok tavsiye ettiğimiz masa ürünüdür yani masanızın kenarında böyle eee peçeteler ki atamullardan ıslak mendil olması temizlikte sonrasında de target olduktan sonra çok daha pratik yani üç bir arada kahve gibi bir şey oluyor bu. Tavsiye ediyoruz izleyip. Oğlum bu ne? Alıyor musunuz? Kaç TL? O ne? 1 milyon 5 milyon. 5. 89.000 TL was like 15 150k wow wow dollars yeah 160k wow wow yeni araba biz alır ama sen bakayım. Poou. O kadar para yok bizde. vites yok ya ben ona tilt oluyorum ya. böyle değil mi? Böyle. Ama aslında alabilir ya. Adam bu alabilir tabii ki. Bence. Yani bence çok zengin. Cançıklar takip etmeyebilir ama canlar takip ederler. Şu andan 18 bin olursak. Ve farklı oyunlarında turnuvaları olacak. Tabii Brawl Stars'tan tut Pokemon Ligi'ne kadar. Öyle bir oyun varsa eğer. Hatta Barbie giydirmecide en hızlı kim giydirecek? <gülüyor> Kombin yarışması ya, bile yapacağım ya. oradan. Sürekli yaşlar aynı zamanda oyun haberleri ya, aynı zamanda <gülüyor> ya, orayı oyun haberleri de var orada aynı zamanda bazı şeyler de var neden Yaklaşma onda? yaklaşma ee, Gaming ilgili her şeyi büyük <gülüyor> bir hesap onu takip ettiğimiz sevgili canım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ah işte Ece Suban da öyle söyledim sonra dedim ki, yani dedim madem beni sevmiyorsun dedim o zaman niye bana gelmiyorsun? Şelok, kardeş misin? Yani benimle niye falan Onun çok seviyorum abi. Işte, ben de dedim ki o zaman bu işi burada bitirelim sonra iş orada bitti. Ama yeter ya. Şimdi başka Videoyu başlamadan önce yapabilirsin ya anlıyor musun kanka? Senin video değil mi? <gülüyor> Azı yov <gülüyor> video, yov ama yani bir onun saçı yani benim de. Yani bile onun onun video. Hep yanlış isana aşk oluyorum. Yakalandın, yakalandın. Nigerians, yakalandın her izliyorsun Bizim video izliyorsun olsun. Bizim video bizimle olsun. Yakalandın, yakalandın. Hey. Wait, wait, wait did or not? This legit Benja. hangi video olabilir bir dakika. Wait ama guys, did you watch it on? Bir dakika. Airline bizi izledi mi? Hmm. <gülüyor> tamam arkadaşlar çok komikti ama Airline bizi izledi mi? <gülüyor> Bunu bilmek istiyorum ben gerçekten arkadaşlar <gülüyor> izleseydin <gülüyor> İzleseydi lütfen bize duyurabilirsiniz. <gülüyor> Ve arkadaşlar bitti. Bir dahaki sefere görüşene kadar barış. barış.